İzmir'i konuştuğumuz noktada, İzmir ve sporu konuştuğumuz noktada, futbolu konuştuğumuz noktada aslında sadece e, Türkleri ya da Müslümanları konuşamazsınız. Aslında biraz bütün bunu sağlayan, e, özellikle de e, başta Levanten aileleri olmak üzere onları konuşmak zorundasınız. Aa, İzmir, e, nevi şahsına münhasır bir kent. Çok dilli, çok dinli, çok kültürlü, çok etnikli, bambaşka bir kozmopolit kent. So opinion something zaten tarihsel olarak 3-400 yıldır gelen bir evrimleşmenin e, geldiği ulaştığı noktada bir bir arada yaşama kültürü yaratmışlardı. İzmir futbolun ilk başladığı yer Türkiye'de. Şimdi yani şöyle bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu içerisinde önce Selanik'te başlıyor, sonra İzmir'e geliyor. Ee, gerçekten futbol aynı dili konuşmasanız bile sağda kişilerle. E... 90 dakar da aynı dünyada yaşayabileceğiniz bir ortam yaratıyor. Yine de insanların birbirini tanıması için, birbirleriyle sosyal ilişkiye geçebilmeleri, girebilmeleri için bence önemli bir işlev üstlendiğini söylemek mümkün. Bunun birleştirici gücü olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Uh, it is in our hand to recreate this um... Kardeşlik, dostluk ve barış için bir harç olabilir. Futbol evrensel bir spor ve en çok izlenilen bir spor kalemi olduğuna göre bunun bir barışçıl ee, harç olabilmesi için de İyi bir malzeme olabilir. Yeter ki kullanılabilsin. Onun için neden olmasın?